Selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Bildiğiniz üzere birçok yayıncının Kullanmış olduğu ve özellikle de Canflix'in aktif bir şekilde Kullandığı birçok kamera Filtreleri mevcut bunlar nedir işte Suratı büyütme yamultma böyle Eğri büyürü şeyler yapma gibi Kamera efektleri ekleyebiliyoruz Bunun için genellikle Snap kamera uygulaması kullanılıyor Fakat ben özellikle de sürekli Olarak kamerama bağlı olan bir Uygulamayı yayın yaparken arka Planda açık bırakmak pek kafama ama yatmadı açıkçası. Bunun üzerine ben de herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan... Bu işi yapabilme yöntemimiz olmalı diye bir soru işareti kaldı kafamda. Bunun üzerine bazı araştırmalar yapmaya başladım. Ve bu araştırmalar sonucunda tabii ki de buldum. Şimdi bu işlemleri nasıl yapabiliyoruz? OBS üzerinde bir plugin ile bu efektleri nasıl ekleyebiliyoruz? Bunları göstereceğim. Öncelikli olarak 6 ana başlıkta 6 güzel efekti birlikte OBS'imizi ekleyeceğiz. Bu arada bu pluginimizin adı da OBS Shader Filter Şimdi birlikte OBS Shader Filtresi bir inceleyelim bakalım nasıl oluyormuş, nasıl eğleniyormuşuz yayınlarda Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız Kanala abone olmayıp, videoyu beğenmeyip ve aşağıya da bir minik yorum bırakmayanların bu gece rüyasına gireceğim hem de hiç hoş Öncelikle açıklama kısmında bulunan linkten OBS Shader filtresi indiriyoruz. Önünüze açılan sayfadan Go to Download'a tıkladığınızda otomatik olarak direkt RAR dosyası açılacaktır. Bunun içerisinde gördüğünüz OBS Studio klasörü var. Bu klasörü Program Files C'nin içerisinde tutup bırakıyorsunuz ve devam diyorsunuz. Devam dedikten sonra OBS'inizi açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi kamera kısmınızda sağ tıklayarak Filtreler dediğinizde burada artı kısmına bastığınızda gördüğünüz gibi burada shader filter filtresini göreceksiniz. İlk deneyeceğimiz filtre pikselleştirme filtresi. Yani biraz böyle Minecraft'ımsı bir hava vermek için koyacağımız filtre. Bunun için video yakalama aygıtına sağ tıklıyoruz ve buradan filtrelere tıklıyoruz. Efek filtresi kısmından artıya tıklayarak shader filtresi seçiyoruz. Bu filtreye bir isim vereceğiz. Bu isme ben pixel diyorum şimdilik. Sonrasında çıkan ekranda shaderfilter.load from file kısmını tikliyoruz. Ve buradan göz atı seçiyoruz. Göz atı seçtikten sonra biraz önce atmış olduğumuz OBS Studio klasörüne giriş sağlıyoruz. Buradan OBS Studio klasörüne giriş sağlıyoruz. Buradan data diyoruz. OBS plugins diyoruz. OBS shader filtresi seçiyoruz ve sonrasında examples kısmına giriş sağlıyoruz. Ve bunların hepsi bizim shader ve efekt dosyalarımız. Buradan P'ye tıkladığımda gördüğünüz gibi pixelation effect ve pixelation shader filtreleri mevcut. Ben buradan pixel bu shader'ı seçiyorum ve gördüğünüz gibi hafif bir e, bulanıklık oldu. Bunu arttırmak için de mesela buradan 32-32 yaptığımda gördüğünüz gibi bu şekilde kameramız pikselli bir hale geliyor. Sonrasında bu efektler kısmına girdiğimizde bu gözü açıp kapattığımızda düzelecektir. Şimdiki efektimiz hareketli müziklerde kullanabileceğimiz zoom efekti. Yine aynı şekilde filtrelere geliyoruz. Artı diyoruz. Buraya ben bir zoom notu düşüyorum. Tekrar buradan dosya seçeceğimiz için tikliyoruz. Ve göz atlıyorum. Yine aynı klasör içerisinde en alta indiğimde zoom blur shader kısmı var. Buna çift tıklıyorum. Ve sonrasında tekrar aşağıya indiğimde magnitude'u 4.5 yapıyorum. Ve speed percent'ı 1000 yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi hareketli... Parçalarda kullanabileceğiniz mükemmel bir efekt oluyor size. Bu efekti kapatmak için de buradan buradaki gözü kapattığımda efektim kapanmış oluyor. Şimdi uygulayacağımız efekt ne yazık ki indirdiğimiz klasörde mevcut olan bir dosya değil. Bu efekt için yine ben ayrı bir link olarak size bırakacağım aşağıda açıklama kısmında. O linkten indirebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak tekrar video yakalama aygıtına geliyorum. Filtreler diyorum. Buradan benim meşhur ve en çok sevdiğim efektlerden biri olan dalga dalga efektini yükleyeceğiz. Ben buraya dalga diyorum. Tamam diyorum. Ve shader, filter diyorum. Göz at diyorum. Bu ayrı bir dosyada size geleceği için buradan shader'a geliyorsunuz. Yani indireceğiniz, harici indireceğiniz dosyaya geliyorsunuz. Ve orada touch fuzzy get dizzy shader var. Bunu çift tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle dalga dalga dalga dalga oluyor biraz ve çok çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Ya burada dalga boyutlarını falan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama ben basic'te bırakıyorum. Bu gayet yeterli bir e, ayar oluyor. Mesela isterseniz bu efekti biraz daha böyle renklendirebilmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tekrar filtrelere gelirsiniz. Buradan yine bir shader filtresi ekleriz. Buraya da program files'taki dosyadan ekleyeceğimiz bir efekt bu. Bu da rainbow efekt efekt diye geçiyor. Gördüğünüz gibi renkli bir dalgalanma geliyor. Buna da yapmanız gereken şey aşağıda upload'u imaj tikini tiklemeniz gerekiyor. Ve sonrasında gördüğünüz gibi renk değiştire değiştire dalgalanıyoruz. Şimdi bir adet çocuk yani fish eye diyoruz ee, Aynı zamanda ben ona bir ince bir ses efekti ekliyorum Ve o şekilde yapıyorum Ve biraz böyle çocuksu bir efekt oluyor Şimdi onu birlikte deneyelim Yine filtreler kısmına geliyorum Buradan shader filter diyorum Buna da ne diyelim fish eye diyelim Tamam dedim Ve yine buradan her zamanki gibi load from file diyorum Bunu benim sonradan size paylaştığım Yani plugin ile beraber gelen değil de Şu shader dosyasında gelecek olan pluginler arasında bu mevcut. Fish Eye Shader'ı çift tıkladığımda gördüğünüz gibi böyle kafam birazcık büyüyor olabilir. <gülüyor> gördüğünüz gibi. Bir de ben ayrıca buna şey ekliyorum. Geliyorum mikrofonuma. Filtreler diyorum. Buradan da VST 2 eklentisini ekliyorum. Buradan G Form'u seçiyorum. Eklenti ara birimini aç diyorum. Burada pitch'i ne kadar yükseltirsem sesim o kadar inceliyor. Ve Formant'ı da yükseltiyorum. Şimdi bu ses de aktifken size bir kayıt yapacağım. Çünkü bu ince sesi şu an Streamlabs OBS'ten ekran kaydını aldığım için sizlere ince ses olarak gelmiyor. Şimdi OBS'ten kayıt alıp bunu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar bu sesimin incelmiş hali oluyor. VST2 pluginini ses dosyası indirmeniz için de ayrı bir video gelecek. Bu ses inceltme ve kalınlaştırma eklentisini de plugininde nasıl ekleyeceğinizi ilerleyen videolarda sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi neredeyse benim en çok sevdiğim efektlerden biri olan cehennem efektini ekleyeceğiz birlikte. Yine video yakalama aygıtına filtreler diyoruz ve buradan ilk önce renk düzeltme filtresi ekliyoruz ve tamam diyoruz. Burada renk katsayısı kısmına bir renk seçin diyor. Burada böyle biraz bordomsu veya böyle kıpkırmızı mı? Ya böyle kırmızı gibi yapıyorum ben. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi kırmızı bir renk ekledi bizim üstümüze. Bundan sonra yapmamız gereken şey tekrar bir shader filter ekliyoruz. Ve ben buna ateş diyorum. Buna yine dosya seçeceğiz. Göz at diyorum ve bunu da normal bizim plugin ile birlikte gelen klasörden seçiyorum. Burada fire 3 efekt kısmı var. Fire 3 efekti seçiyoruz. Shader filter overwrite entire efekt diyorum. Apple to imejimiz seçili. Ve kapat diyorum. Ve objesi kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir böyle bir alev efekti geldi. Şimdi bu alev efektini biraz daha böyle sumutlaştırmak için. Yani daha böyle gerçekçi yapmak için. Ateş plugin'ime geri geliyorum. Ve bunu full width dediğim zaman. Gördüğünüz gibi alt tarafı komple alev yaptı. Flame size'ını. Vesaire buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu 0.30 yaparsak çok oluyor. 1.0.1 0.1 iyi gibi duruyor. SparkGrid Heidi de yine buradan istediğiniz gibi şöyle deneyerek de bakabilirsiniz. Mesela burada. 3, bak biraz daha böyle gördüğünüz gibi değişik oldu. 9 yaptığımızda daha böyle yukarı gitti. Bunu da böyle istediğiniz gibi buradan ayarlayarak yapabilirsiniz. Ve bunu ekledikten sonra mikrofon kısmına geliyorum. Buradan filtreler diyorum. Bir tane daha ben VST2'den G-Form ekliyorum. Bu G-Form'dan da piçimi böyle eksi... 9 onlara getiriyorum. Ve şimdi birlikte bütün ayarlamaları yaptıktan sonra nasıl bir efekt oluyormuş? Birlikte bunu görelim şimdi. Evet arkadaşlar cehennem modunda da sesimiz böyle geliyor. Ve gerçekten çok güzel, çok eğlenceli oluyor. Ben bunları sadakat puanlarına ekledim bir de. Gerçekten çok eğlenceli anlar yaşıyoruz bu efektlerle birlikte. Gördüğünüz gibi cehennem modumuzda. Bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 6 tane birlikte efekt hazırladık. Siz aynı zamanda bu indirdiğiniz klasörlerde diğer dosyaları da deneyerek kendi filtrelerinizi uygulayabilirsiniz. Kendi efektlerinizi bulabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz bunları ekledik de kısa yol olarak nasıl bunları aktifleştireceğiz? Yani illa sağ tıklayıp filtrelere gelip gözü aç kapa mı yapmamız gerekiyor? Hayır buna gerek yok. Bir sonraki videomuzda... Gerçekten çok kolaylık sağlayacak mükemmel bir uygulama sizlere tanıtacağım. O uygulama ile beraber tek tıkla telefonunuzdan bu filtreleri aktif edip deaktif edebileceksiniz. Aynı zamanda o uygulama ile birlikte bu efektleri sadakat puanlarınıza ekleyip siz hiçbir tuşa basmadan izleyicileriniz sadakat puanıyla o efekte aldığı zaman siz hiçbir şey yapmadan otomatik olarak o efekte geçecek ekran. Yani bu ayarlamaları yapabildiğiniz mükemmel bir uygulama inceleyeceğiz. O videoyu da Umarım 2-3-4 güne 2-3-4 güne yetiştiririm diye düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmuyorsunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.